alim bir zat. Karavelioğlu Mehmet Hoca. İlim bilgi okumak, ilme bilgiye sahip olmak, dünyaya sahip olmak demektir. Değerli izleyenler biz bir devralem programıyla karşınızdayız. Bu programda bu Karadeniz bölgesinin önemli merkezi Kündün başkenti, kirazın ana vatanı Giresun'da son dönem önemli hizmetler yapmış bir zattan söz edeceğiz. Alim, evliya ve bilgin. Giresun'un yüce ilçesi İlit köyünden Kara Velioğlu Mehmet Hoca. Hayatı ile ilgili hazırladığımız belgeseller var. Birlikte izliyoruz. Kültür-medeniyet tarihimizin çağladığı Harş-i Karadeniz'e kavuştuğu bereketli coğrafya. Milli ve manevi tarihimizin önderleri, ilim-irfan sahibi alimler, evliyalar ve şehitler diyarı. Bölgeyi vatan yapan manevi fatihler, gönül sultanı Gazi Alperenler kendilerini cami, mektep ve medreselerine hapsetmeyip halkın arasına karışıp insanları bilgilendirmeye ve talebe yetiştirmeye adadılar. Dini hizmetleri ve kerametleri dilden dile anlatılarak bugünlere geldi. Yakın tarihimizde parıldayan, Anadolu'muzu vatan yapan o gönül dostu alimlerden birisi de şüphesiz Karabelioğlu Mehmet Hoca'dır. Anadolu'nun Türk yurdu haline gelmesinde Horasan Alpereni Gazi dervişler ve gönül sultanlarının büyük hizmetleri olmuştur. Gazi dervişler önce gönülleri fethetmişler. Gaza cihat ruhunu yayarak halkın sevgisi ve gönlünü kazanmış Anadolu'yu vatan yapan alperen dervişler arazilere yurt-yuva kurup iskanı açmışlar. Obalar ve köyler kurup tarım ve ziraatin gelişmesine öncülük etmişlerdir. Müzik Anadolu'da her köyün, her obanın ayrı bir hikayesi vardır. Şehirler ve köyler bize kendi hikayelerini anlatır. Kameralarımızı Doğu Karadeniz Bölgesi'ne çeviriyoruz. Kültürü, sımsıcak insanı, renk cümbüşü, doğası, binlerce yıllık tarihi ve muhteşem doğal güzellikleriyle Anadolu tam bir cenneti hatırlatır. Anadolu'nun vatan olmasında Doğu Karadeniz'in ayrı bir yeri vardır. Birinci Cihan Harbi'nin küçük Çanakkalesi, güneş ışıltılarının dağlarına ve yaylalarına neşeyle yayıldığı, yazın gök kubbenin mavi organı altında dinlenilen yemyeşil bitki örtüsüyle Karadeniz size kendi hikayesini anlatır. Destanlar, şiirler ve türkülere konu olan Giresun yaylalarının abidesi, Akıl Baba Dağından doğan Gelevera Deresi ile Gümüşhane Dağlarından doğan Harşitırma, bölgedeki dağlar, yaylalar, şehir ve kasabalar, bölgenin tarihi geçmişine canlı şahitlik yapar. Bu ırmak ve derelerden su değil kültür, medeniyet ve zaferler tarihimiz akar. Sadece ticari malların değil kültürlerin de taşındığı yol olan Çin'den başlayan tarihi İpek yolunun denizle buluştuğu üç şehir anlamına gelen Harşit Irmağı'nın Karadeniz'e kavuştuğu Tirebolu bölgesinin Türk İslam tarihindeki yeri çok önemlidir. Kameralarımızı Tirebolu bölgesine çeviriyor, belgesel tadında Tirebolu tarihine yolculuğa çıkıyoruz. Tirebolu, Espiye ve Güce bölgesi alim ve evliyalar diyarıdır. Karavelioğlu Mehmet Hoca onlardan birisidir. İlk eğitimini babası Mehmet Ali Hoca'dan alarak genç yaşta takva sahibi, engin bilgisi olan fetvası istenilen bir alim oldu. Cümüşhane Sapmaz, Gelevera, Kazıkbeli ve Karaovacık camilerinde vaazlar edip halkı bilgilendirdi. Kerametleriyle halk arasında tanınır ve sevilir. Bu memleketimizin başta ilit olmak üzere en büyük alimlerimizden, bu çevrenin en büyük alimlerinden birisidir. Karaverlioğlu Şeyh Hacı Mehmet Efendi'ler. derler. E, tabii bunu tanımayan, bilmeyen yok mu memlekette ama yeni nesil belki unutmuş olabilir. Bölge halkı o yıllarda kereste işinden geçimlerini temin etmekteydi. Yağmur yağmadığı için Gelever aderesinde su olmadığından, Keresteler Espiye'ye taşınamıyordu. Bölge halkı büyük sıkıntı içinde Kara Veli oğlu Mehmet Hoca'dan yağmur duası etmesini isterler. Yağmur duası sonrasında Gelever deresi taşar, tomruklar sel sularıyla sahile iner. Yağmurlu bir günde atıyla giden bir kişiyi uyarmasına rağmen giden şahsa yıldırım isabet etmesi, hocanın kerametleri olarak anlatılmakta. Akıl baba Karavacık'ta yağmur duvası yapıyor. Çok geçmiyor. Gökyüzünden bir bulutlar pedah oluyor. Sel, dere birbirine karışıyor. Gök gürültülü sağındaki ağaç da böyle. Karavacık'ta cami yapılırken havalar kurak gidiyor. Havalarda kurak gittiğinde diyorlar ki hocam bir yağmur duvası yapalım diyorlar. Yağmur duasına çıkıyor. Dere boyuna gidiyorlar. Dere boyuna giderken işte diyor ki işte diye petek diye söndürmemiş olacak. Efendim namazında diye bir aksaklık olmayacak. Anneye babaya asi olmayacak diyor. Onlar diyor gelsinler arkamdan diyor bir dua edelim diyor. Kimisi de diyor ki inanmıyorlar. Diyorlar ki ya havada bulut yok. Sen yağmur duası hoca efendi işte iş yapıyor diyorlar. Arkasından gidenler bir dua ediyorlar dere boyunda. Tek bir bulut geliyor. Bu bulut bütün karavacığı kablıyor, sel götürüyor ortalığı. Yani böyle kerametleri olmuş. Bizim İlitköy'ün ilkokulu 1950'de yapılırken ihalesine Meneşu Bilal Deyi diye bir zat almış ihaleyi. İhaleden domruk gelecek dereye. Derede biçilecek, tahta olup okula gelecek buraya. Boynuna kadar geliyor. Boynunda su guruyor. Daha dereden geçen ayağın ıslanmıyor. Domruk kalmış orada. Şimdi de Tireboğlu'da Hasan Paşa'ymış o dönemde. Ee, Hasan Paşa da diyor ki, gününde teslim edeceğin ilk köyünde okulun kapısına ağaçları biçilmiş vaziyette diyor. Yoksa yerin yurduğunu satarsın diyor. Tabi hocasının yanına geliyor. Gel bakalım molla Bilal diyor. Bunu diyor git diyor. O baş boynunda domluğun kaldığı yerde ameliye gözükmeden diyor. Yüz metre yukarıda diye, işte bir iki rekat namaz Allah aşkına orada suya bırak bunu nuskayı diye, gel aşağı diye. Gece bunlar yatıyor, saat 12 diyor, bir yağmur, bir fırtına, bir gök güllemi alıyor ama, kıyamet kopuyor. Sel ortalığı götürmüyor, sabah namazı, bir kalkıyor bakıyor, namaza kalkıyor, bakıyor ki, eyvah, doğumluk yokmuş, hep denizden geçti, ne yapacağız diye. Allah, ameliyatı değil, siz gelin diye, dereyi kontrol ederek yine gelin, geride kalanları suya atakine diye, ben diye, Acele yine gideyim diye ilit köprüsünün başına gideyim bakayım ne var ne yok diye o köprünün başına geliyor bir de bakıyor ki tam ağacın yani bir yere birikçe olduğu yere dere yatırmış iki tane böyle gelmiş karşı karşıveri onları onun üzerine de istif etmiş insan eliyle koymuş gibi domluklar istif olmuş böyle Koroğlu ilçesine bağlı Gazıkbeli Bazarında bir yağmur duası edelim diyorlar. Orada da tabii idelim diyor falan. Kalkıyor, cemaata dönüyor. O zaman cami yok, dışarıda kılın iyi namaz. İçinize diyor, ilki namazının sünnetini gazaya bırakmayan var mı diyor, soruyor. Ve bir cemaattan birisi dinleyiyor, hocam diyor, benim diye ilkinde gaza namazım yok diyor, sünneti gaza namazım yok diyor. Ah diyor, bunun yüzü gözü hürmetine değil, rahmete aldık diyor orada da bir dua ediyorlar. Tekrar Cenab-ı Allah dua hürmetine, onların hürmetine o rahmete de orada alıyorlar. Gümüşhane Sapmaz köyünde eşinin ölümünden sonra Gücen'in İlit köyüne yerleşen Mehmet Hoca talebe okutup, ilim-irşad faaliyetlerine burada devam etmiş. Tuba neha Allah'ım medet ve hamdik ve tebala ghesül ve tealaya cektik ve laf ilahe kayrı. Azıb billahi mineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. Yasin ve Al-Quranil Hakim. İnneke la minal mürselin ala siradim müstahim. Sen zilel azizirrahim iletün zira kavmem mâ in fehum Torunun torunuyum ben. Evet. Giresun'un Güce ilçesinde yaşıyoruz. Dedemiz fakirlikle büyümüş. Kimseden yaptığı herhangi bir dua ve de hayra ya da bir iyiliğe herhangi bir menfaat gözetmemiş. Fakir gelmiş, fakir göçmüş bu memleketten. Tabii göçtükten sonra kıymeti anlaşılanlardan Köy sakinleri Mehmet Hoca'ya sahip çıkıp kendisini köyün eşrafından Alimen'in kızı ile evlendirip ilit köyüne yerleşmesini sağladılar. Büyük alim Mehmet Hoca'nın çocukları Hasan, Fatma ve Emine'dir. Aile fertleri halen bu bölgelerde yaşamaktadır. Güce Kemaliye mahallesi'nde gerçekleştirdiğimiz belgesel çekimleri esnasında Karavelioğlu Mehmet Hoca'nın torunlarını buluyoruz. Karavelioğlu Mehmet Hoca'nın oğlu Hasan'dan torunu olan Mustafa Hoca devre alem kameralarına dedesiyle ilgili şu bilgiler veriyor. Zat öldüğünde dedem Karavelioğlu Mehmet Efendi öldü 10 yaşlarında yedim. İyi tanıyorum, iyi biliyorum. 1301 doğumlu Torul ilçesi. Sapmazköy, köyünde doğmuştur. Ve Cihan Harbi'nde oradan kalkmış e, Yağlıdere'nin Kozrail denilen bir yerde konaklamışlar bir müddet. Ondan sonra oradan gelmiş Esbiye ilçesinin Şam Mahallesi'nde konaklamış. Oradan bir müddet gelmiş e, Gücenin Soğuk denen bir bölgesinde konaklamış ve oradan İrit Köyü'ne gidiyor. İrit Köyü'nde de orada evleniyor ve orada da iki kız oluyor. Babamın annesi Cihan Harbında ölmüş. Babam tek olarak bunun iki kızı, bir oğlu vardır. Oğlu babam Hüseyin, halalarım da Fatma ve Emine'den ibarettir. İlit köyüne geliyordu, kışları, yazları da Torul ilçesi Gelavara köyüne, Yani şimdiki ismi köyü olan oraya gidiyordu, orada oturuyordu. Ben Ömer Karavelioğlu. Almanya Köln'de ikametgah etmekteyim. E ee, burada bir camide Almanya'da cuma namazında Şehnazım Kıbrıs Hazretleri geldi oraya. Ve ben de onu görünce yüzün nurlu e, in, arabadan inmek istedi, inemedi Karlı bir gündü ve kucağıma aldım. Camide alt katta camiye indirdim. indirin indirmez bana böyle baktı. Garavelon torunu dedi. Garavelon yani dedi. siz dedi Garavelona sahip çıkmıyorsunuz. Onun her şeyi mülül olmuş. Ona sahip çıkın. Onun hakkında kitaplar yapın, kütüphaneler yapın, vakıf kurun dedi. Bu benim dayım, anamın dayısı. Ee, dayım dedi, dayım dedi bir hayalata dedi. Anında burada gözüküyor dedi. GÜCE İlit KÖYÜNÜN TARIHI Bir zamanlar Trebolu'ya bağlı nahiye merkezi olan Güce'ye bağlı İlit Köyü'nün tarihi oldukça eskilere dayanmakta. Bu köy mektep ve medreseleriyle anılmakta. Bu mektep ve medresede ders veren ilim adamı ve gönül sultanlarının birisi de Karavelioğlu Mehmet Hoca'ydı. Muhammed'in ol gözleri sürmeli sürmeli. Aşk bulan rüyasını görmeli görmeli. Aşk bulan rüyasında görmeli görmeli. Kameralarımızı Karavelioğlu Mehmet Hoca'nın mezarının bulunduğu Güce İlit köyüne çeviriyoruz. Gelever adresine hakim İlitköy'ü adeta bir tabloyu andırıyor. Muhteşem manzarası, güler yüzlü, samimi ve çalışkan insanlarıyla sizleri bağrına basıyor. Efendim kolay gelsin, kolay gelsin. Sağ olun, Nasıl bu? Kaç kilo o üstündeki odun? Vallahi 25 kilo var abi. 25 kilo? Hı hı. Maşallahınız var. İşte böyle bizim insanımız ekmeğini sırtında taşır, odununu sırtında taşır ve hayat mücadelesi verir. Giresun'un e, Güce ilçesi İlit köyündeyiz ve İlit köyü önemli bir şahsiyetle anılır. Karavelo Hoca Efendi önemli bir şahsiyettir. Onun hayatını araştırıyoruz ve Karavelo Hoca'nın mezarının bulunduğu İlit'in hemen karşısı Güce. Şaban Kalesi, Kafkas cephesinin destansı mücadele verildiği yer ve bir Çanakkale bir Harşit geçilmedi sözü bugün çok yaygındır. Ama Harşit savunmasının şiddetli mücadele verildiği dönemde Kara Veli Hoca dua eder askerlerimiz için, vatanın selameti için ve der ki ümit verir insanlara korkmayın. Ruslar Harşit'i geçemeyecektir ve hakikaten Harşit geçilmez. Burası İlid'in e, şu an kadıyla çocuk mezarlığı. Daha öncesi e, sebebirlikte e, erkekler askere gittiğinde ölen kişileri, kadınlar buraya defnedermiş. Bir birlikte erkek kalmadığından. Burada erkek kalmamış? Tabii, bütün sebebirlikte savaşa gidiyor. Ve kadınlar var. kendi hemen yakın Kendine... yere... Yakın yere burayı diyorlar. Peki burada gerçek mezar olduğunu nereden biliyoruz? Gerçek mezar olduğunu şu trafo eşilirken yere elektrik geldiği zaman o insan kolu, insan bacakları çıktı. Çık. Kara oğlu Mehmet Hoca hayatı boyunca yarın ölecekmiş gibi ahiret için ''Hiç ölmeyecekmiş gibi dünya için çalışın'' hadisini ilke edinmiş, hiç boş durmamıştır. Halkın faydalanması için yapılmasına öncülük ettiği cami, mektep, medrese, yol, köprü, çeşme ve hanların inşaatında bizzat kendisi de çalışarak örnek olmuş. Kazıkberi camilerini yaptırıyor. Efendim, güvende camisi, kültürüne bağlı güvende camisi. Ondan sonra bu... Karabacı kır bahçecileri buralara derlik yaptırıyor. Yollarda hanlar yaptırıyor, köprüler yaptırıyor o zaman da hayvanla yapılıyor göçcülük araba araba yok ya. O milletlerin yolda izde israr etmesi için kaç tane han yaptırıyor. Bizzat yapmış olduğu hanlar var. Kendiye şahsına ait hanlar var. Hicret almadan değil mi? Tabii tabii kendi yapıyor ve o e, hanın şeysine de bir bahçe vakıf ediyor. Bu diyor bahçenin büyük fındığını toplayacaksınız. O diye benim diye şeyime diye bu hayrılarıma diye yıkılan yerlerini yapacaksınız diyor. Benim dedem taşçı ustasıymış. Bunu ile bir çeşme yaparlar. ki bu yayla yolunda bu bir çeşme taşı kestiriyor. Dedeme çanaklı böyle su içmeleri için 200 kilo hemen hemen de varmış taşın ağırlığı. Demiş ki dedem hocam demiş. Buna demiş 3-4 kişi getirelim de. Bu taşı demiş, çeşmeye götürelim demiş. Çeşmeden de 20-25 metre mi, 30 metre mi bir uzaklıktaymış. Hacı efendi haladı getirmiş, vurmuş haladı. Dedeme demiş ki, elimden tut demiş. Dedem tutuyu kaldırıyor, bismillahirrahmanirrahim. Adam taşı götürüyor, hacı efendi taşı yerine bırakıyorlar. Yayladan yolcu geliyor. Gelirler derken diyorlar ki, ya kaç kişiydiniz bu taşı getiren diyorlar. Değil ki dedem de, ya biz ikimiz getirdik diyor. Hoca efendi getirdi demiyor. Tekrar taşı yerin eleninde yerine koyalım diyorlar. Dört kişi taşı yerine zor otutturmuşlar. Karavelioğlu Mehmet Hocanın ilim irşat faaliyetinde bulunduğu, talebe okutup hayatını geçirdiği Giresun ve Gümüşhane bölgeleri tarih ve kültür değerleriyle çok önemli yerlerdir. Bölgeler bin yıllık tarihi geçmişe sahip Selçuklu ve Osmanlı tarihinde önemli konuma sahip tarihi ipek yolunun geçtiği bölgelerdir. Kafkas Çephesi Harşit savunmasının karargah merkezi İlit Köyü'nün karşısında yer alan Arpacık Köyü'dür. Fatih Sultan Mehmet döneminde bölge Dikmen Melikliği olarak Trabzon'un Torul kazasına bağlı Bayramoğlu adlı nahiye merkezi olduğu arşiv belgelerinde yer almaktadır. Kameralarımızı bu bölgelere çeviriyor, hazırladığımız belgesel görüntülerle sizleri baş başa bırakıyoruz. Soğuk Pınar Beldesi, 550 yıllık geçmişiyle önemli bir yerleşim yeridir. Osmanlı arşiv belgeleri, bölgenin döğer Türkleri tarafından kurulduğunu göstermektedir. Fatih Sultan Mehmet döneminde Osmanlı Devleti tarafından tutulan 1468 tarihli Tapu Tahrir Defteri'ndeki yazılı bilgilere göre, Trabzon vilayeti Torul kazasına bağlı 7 nahiyeden biriydi. 15. yüzyılda çevredeki birçok köy Bayramoğlu nahiyesine bağlıydı. Bölgeyle ilgili tarihi araştırmalar yapan Profesör Doktor Faruk Sümer, Çepni Türklerinin fethiyle Giresun'un Türk İslam medeniyetiyle asırlar önce şereflendiğini yazmaktadır. Bölgede Hacı Emir ve Bayramlı devletleri kurulur. Trabzon, Pontos Devleti'nden bile 69 yıl vergi alırlar. Çepni Türkleri, Fatih'in Trabzon'u fethine büyük katkı sağlarlar. Karavelioğlu Mehmet Hoca 1964 yılında Giresun Güce İlit Köyü'nde vefat etti. Mezarı günümüzde bile yoğun ziyaretçi akınına uğruyor. Vasiyetinde mezarının gösterişten uzak olmasını ve üstünün kapatılmamasını istemiş. Evlatları da bu vasiyete uyumuştur. Allah dostları, evliyalar, ve yerin altı boş değil derlerdi ecdad. İşte yerin altı boş değil. Kara Veli Hoca, önemli bir Allah dostunun makamında, türbesinde Fatiha okuyoruz. Kara Veli Hoca'nın o makamının bulunduğu ilit mezarlığından sizleri tüm şehitlerimiz Allah dostlarının ruhu için Fatiha okumaya davet ediyorum. El Fatiha. Euzubillahimineşşeytanalim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah <gülüyor> Rabbil Aalimın rahman ve rahim aykem tine kanaduriken hasta mezarımı yapmayın diyor öyle süsleyip ben diyor sadece di aksiyon diye bir daş dişim yani bu yeterli diye. öyle süslemeye gerek yok diyi ki işte mezarımı anıt yapmayın işte hazır kesme taşına yapın gerisi kalsın diye böyle dua etmiş. Ondan sonra İlit köyüne ve İlit halkına çok dua etmiş. Ondan bizim köyümüzün hemen hemen sırtı yere gelmez yani her şeyde üstün bir köydür. Güce'nin birinci köyü sayılır. Burası bizim yayla yolumuz. Kabistanlımız köyümüzden biraz yukarıda. Bu yol ipek yolu yaylığa gideği şeyden başlayıp böyle göl ağzından başlayıp böyle buradan yukarı tabi buraya kadar araba yolu buradan yukarı yine ayak yolu devam ediyor yani Rum bir hocaya gittim dediler ki kısmetini bağlamış dediler. Veli üstüne gittim. Veli hocanın dua ettim. O da elimi sürüm, Dua ettim. Geldim gittim. Bir hafta sonra oğluma bir kız kaçtı geldi. Ankara'dan. Gelinim memnun olmamayım. Gel, oğlum düştü 7. kattan da. Gelinim sırtlarında geziyor, geziyor Ankara'da. Oğlum düştüğü gibi Ankara'da onu baktı, bezde de Yudu yey kedi. Arkalarını da doktora götürdü. Benim kendim bir tane. Allah ömürlerini uzun etsin. Horan o kadar gelip, anka alama gelip fındığımızı toplayıp gidiyorlar. Belgesel çekimlerimize İlitköy'ünün bağlı olduğu Giresun'un Güce ilçesinde devam ediyoruz. Kameralarımız Güce ilçesinde. Giresun'un il merkezinden yola çıkıp Espiye'yi geçtikten sonra güneye doğru giden yola saparsanız, tarih, doğa, kültür ve medeniyetlerin birleştiği yere, yani Giresun'un parlayan yıldızı, Güce'ye varırsınız. Espiye ve Trebolu ilçeleri arasında kalan, çay ve fındık bahçeleri arasında kurulmuş bir ilçedir Güce. Espiye ilçesine 18 kilometre, Trebolu ilçesine 21 kilometre, Giresun il merkezine 49 kilometre ve Ordu Giresun Havalimanı'na 78,5 kilometre uzaklıkta yer alır. Güce Müftüsü Haydar Bektaşoğlu'ndan bilgiler alıyoruz. Burada tarihimizde büyük şahsiyetler yer edinmiş, büyük şahsiyetler burada hizmet vermişler. Tabi bu hizmeti bu insanlar sunarken, bir karşılık beklemeden dini mübini İslam'ı insanlara aktarmak, bölgenin İslamlaşması için birçok e, faaliyetlerde bulunmuşlar. E, karşılık beklemeden tabii bunu yapmışlar. Şimdiden sonra Güce'de her yıl e, Hasan Şeyh'i e amma programları yapılmaya devam edecektir. Yine e, 15 Temmuz'u da vesile bilerek ağaç başında şeyhliklerimize anma programları devam edecektir. İlit köyü sınırları içerisinde bulunan e, Karavelioğlu e, merhum alim Karavelioğlu'nun da amma programlarını gerçekleştireceğiz. Bunlar çok önemli değerler bizim için. Biz onları yaşatırsak yaşarız. Eğer tarihimizi yaşatırsak geleceğimize daha güzel bakabiliriz. Geleceğimize daha emin bakabiliriz. Emin adımlarla yürüyebiliriz. Kameralarımızı şimdi de Mehmet Hoca'nın atalarının köyü Gümüşhane Kürt'ün Sapmaz Köyü'ne çeviriyoruz. Karaveloğlu Mehmet Hoca'nın ataları Türklerin 1071 Malazgirt'in fethinden önce İpek yoluyla gelip yerleştiği Çepni Türklerinin bölgeye dağıldığı Harşit Vadisi'ndeki Gümüşhane'ye bağlı Kürt'ün ilçesinin Sapmaz Köyü'ndendir. Gelever Asapmaz Köyü, yüzlerce yıllık tarihi geçmişi ve bölgenin ilk tarihi yayla pazarı olan Karaovacık Yaylası'na çok yakındır. Karaveloğlu Mehmet Hoca, tarihi Karaovacık Camii'nde yıllarca gönüllü imam hatiplik yapıp, vaz ederek bölge insanını irşad etmiş. Karaveloğlu Mehmet Hoca'nın Karaovacık Yaylası'ndaki kerametleri, dilden dile nakledilip söylenir. Bilgi verenlerden birisi olan Almanya'da yaşamasına rağmen ata-dede memleketi ve ecdadını unutmayan örnek iş adamı Ömer oğlundan bilgi alıyoruz. Karaveleoğlu Şeyh Mehmet Efendi hakkında bazı şeyler söylemek istiyorum. Rahmetli babamdan dinlediklerim. Birincisi, o zamanlar kuraklık olmuş babamın demesi. Kuraklık olunca Cuma namazında dua edelim demişler. Rahmetli Hoca Efendi söyle, sormuş işte gece namazı kılanlar kalsın burada. Onlarla dua edeceğim. Bir dua ediyor. Bir saat sonra dışarı çıkmadan camiden sel gidiyor her tarafı. Ve ürünler iyi oluyor. Rahmetli babamın anlatması. Tuzuyla koyun birbirine karışacak, oğlan babayı saymayacak, kızanayı saymayacak, öyle bir devir gelecek. İşte uzaklar yakın olacak, işte her şey e, yakın gibi görüşülecek falan. Bunları hep söylermiş o zamanlarda. Ayrıca bu zat tavuğunu bile başkasının yerine giden tavuğunun yumurtasını bile yemezmiş. Yani başkasının bahçesinde otana öyle bir değerli insanmış. Karaovacık Yaylası'nın tarihi oldukça eskilere dayanmakta. Oğuz Türklerinin Çepni boyunun bölgeye geldiği bin yıllık tarihi geçmişe sahiptir. Türkler bu yayla dağlarından sahile inerek köyler kurup yerleşik hayata geçmişler, köylere de Cenik adını vermişler. Osmanlı döneminde Trebülü kaymakamlarına ait, bugün Karaovacık ailesine yakın Püllük, Taflancık ve Yalak obalarının ortasında yer alan Konak Düzü'nde kaymakamların konakları olduğu ve yaz aylarında bölgeyi buradan idare ettikleri bilinmekte. Halen bu bölgenin adı Konak Düzü olarak geçmekte. Kaymakam konağına ait yıkıntılar yakın bir geçmişe kadar bulunmaktaydı. Rant uğruna yaylalar, beton bina işgaline uğradı, kültür tarihimizin izleri yok olup gitti. Yaylalara ait eski ve yeni görüntüler bu acı gerçeği bize tüm boyutlarıyla göstermekte. Keşke yaylalara özgü ata-dede mirası taş ve ağaçtan yapılmış, üzeri hartamayla örtülmüş geleneksel yayla evlerini koruyup, Gelecek kuşaklara emanet edip gerçek yayla kültürünü yaşatabilseydik. Çepni Türkleri türbelere ve evliya mezarlarına ocak demekte. Yayla dağlarında halen ocak yanı adıyla yerler bulunmakta. Bunlardan birisi de Yalıoba'dan gelen Yalakoba yaylasına hakim yerde bulunan Pirali Şeyh mezarının bulunduğu yere Ocak yanı denmekte. Ocak yanı Pirali Şih adıyla anılan yerle ilgili birçok keramet anlatılmakta. Sözlü tarih bilgisi aldığımız tarihin canlı şahidi insanlarımız 1. Dünya Harbi Kafkas Cephesi Harçit savunmasında Ocak yanından Rus mevzilerine top atışı yapıldığını söylemekte. Bu Rus Harçit Cephesi'nde bu sefer biz Meşanova köyden meşan mal sahipleri yerliğe çıkabildi. Biraz Urus şeyden çekilmeye başladı. Cepheden içerisinde karışık düştü. İslam alemi, İslam'a bulduğunu birlikte Urus'un başına bildi vaatları. Başta Urus, yoksa bir defa var kalmadı. Tarihi Ocak Ocakken'i mezarlığının koruma altına alınıp, Bayrak dikilerek gelecek kuşaklara emanet edilmesi tarih bilinci açısından önemli bir hizmet. Karaovacık Yayla Pazarındaki tarihi mezarlığın bulunduğu alana Evliya Düzü denmekte. Karaovacık Yayla Pazarı bugün Garipler Mezarlığı olarak adlandırılan Evliya Düzü denilen yerde kuruluyordu. Karaovacık adını bölgeyi Türk İslam yurdu yapan, Koca ve Kara Ocak adlı bir Horasan aldığı sanılıyor. Garipler Mezarlığı'nın bulunduğu bölgede cami ve pazar yeri kurulduğu yaşlılar tarafından anlatılıp söylenmekte. Bugün tel örgülerle çevrili mezarlığa Garipler Mezarlığı dense de sözlü tarihte Oğuz Türklerinin Çepni boylarından Kürtün Beyliğinden adını alan Kürtün Mezarlığı olduğu söylenmekte. Her yıl bu tarihi mezarlığın bulunduğu Evliya Düzü'nün yanında Belediyeler tarafından yayla şenlikleri düzenlenip, eğlenceler yapılması, bölgeyi vatan yapan ata ve dedelere saygısızlığı yansıtmakta. Bölgeyi vatan yapan ecdadın evliya düzündeki mezarlarını ziyaret edip, Fatiha okuyup vefa borcumuzu ödemeye çalışıyoruz. Eğlenceler, şenlikler mutlaka olmalı ama tarih unutulmamalı. Bu dağlar, bu yaylalar asırlar önce Türkistan yurdu olmuştu. Çepni Beyleri bu dağları fethederken... Bu dağların zirvesinde Pontos'la çarpışmışlar ve toplu olarak şehit olmuşlardı. Ve maalesef taşta Garibanlar mezarlığı yazıyor. Karavacık Garibanlar mezarlığı. Burası Garibanlar değil. Burayı 700 yıl, 800 yıl önce vatan yapan Çepni beylerinin, Çepni Türklerinin toplu mezarlığı. Ve bu taşın değişmesini, bu şehitlerin anılmasını ve bu dağları bize vatan yapan aziz ecdadımızı unutmamamızı istiyor. Ve Kürt'ün mezarlığında şehit Eğitliğinde buraları vatan yapanların ruhu için, Allah rızası için el-Fatiha. kameralarımızı Karavelioğlu Mehmet Hoca'nın uzun yıllar talebe okutup, fahri imam hatiplik yaptığı, insanları irşad ettiği Karaovacık ve Koca Ocak yayla pazarına çeviriyoruz. Yüzlerce yıl Türk İslam medeniyeti tarihine canlı şahitlik yapan asırlardan beri cuma günleri yayla pazarı kurulan Karaovacık Yaylası ve tarihi obalarla Akıl Baba ile dile gelse bize çok şey söyler. Tarihi geçmişi ve aziz ecdadımızı anlatır. İhtişamlı yayla dağları tarihi bir abide gibi durmakta, insana göz ve gönül ziyafeti sunmakta. Arşiv belgeleri Doğu Karadeniz'in önemli tarih ve kültür merkezi olduğunu göstermekte. Giresun ve Gümüşhane bölgesindeki Harşit Çayı ve Gelever Deresi vadilerinin asırlar önce Türkistan'dan gelen Çepmi Türkleri tarafından vatan yapıldığı bilinmekte. Tirebolu, Güce, Espiye, Doğankent, Kürtün ve Torul bölgesi Türkistan medeniyeti tarihinde ihtişamlı geçmişe sahip. Bu bölgelerdeki kasaba, köyler ve obalar dile gelse lisanı haliyle bize kendi tarihini anlatır. Nasıl vatan haline geldiğini söyler. Bölgenin Türk-İslam yurdu olmasında çok büyük katkısı olan Horasan alperenleri, gönül sultanları ve aziz ecdadımızı hiçbir zaman unutmayıp gelecek kuşaklara anlatıp tanıtmak gerekiyor. Bu belgeselle İslam'ın ileri karakolu mesabesinde olan, Anadolu'muza ruh veren bu coğrafyada milli bir ses, seda, nida ve alperence bir şahlanışa vesile olan tüm gönül ehli zevatın ve ecdadımızın ervahına bir Fatiha okutabildikse ne mutlu. Kasım Dededen Karavelioğlu Mehmet Hoca'ya bölgenin Türk İslam yurdu olmasına öncülük edenleri ilim ve irfanlarıyla Gönülleri fetheden alimler, evliyalar, şehitler, gaziler, gönül sultanları ve tüm ecdadımızı rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz. Ruhları şad, makamları cennet olsun. Şu fani dünyada baki kalan gök kubbede hoş bir sadağı imiş. Bir devralım programımızın daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bu programda Giresun'un Güce ilçesi İlit köyünde ve Giresun bölgesinde önemli hizmet yapan bir gönül insanı din ve ilim adamından söz ettik. Karavelo Mehmet Hoca'nın hayatını araştırdık. Karavelo Mehmet Hoca önemli hizmetler yapan bir şahsiyet. Karavelooğlu Mehmet Hoca ile ilgili hazırladığımız belgesele nokta koyarken sizleri de bu coğrafyaya davet ediyor. Karavelioğlu Mehmet Hoca'nın şahsında tüm Allah dostları ilmiyle, bilgisiyle insanlığa hizmet etmiş gönül sultanlarını, aziz şehitlerimizi ve ecdadımızı rahmet, minnet ve şükranla anıyor. Bir başka programda buluşmak üzere Allah'a emanetlik değerli izleyenlerimiz. dilden aşık